Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay terazi burcunda bir yeni ay yaşadık. Özellikle parasal konular, kaynaklar, özdeğer ve e, harcamalarla alakalı yeni başlangıçlar, yeni kararlar, yeni oluşumlar içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. E, bu alanda Merkür Retrosu da e, harcamalarınızı gözden geçirmek. Mali tablonuzu ortaya çıkarmak adına size bir takım e, farkındalıklar sağlamış olabilir. Ekim ayının gündemi ise çok yoğun tutulmalar sürecini başlatıyoruz. Ekim ayı gündemine geçmeden önce kanalıma abone olan, yorum yapan, videoları beğenen, paylaşan, ben instagram hesabından takip eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ve hemen Ekim ayı gündemine geçmek istiyorum. 1 Ekim tarihinde Venüs, Jüpiter karşıtlığı yaşanacak. Venüs 2 derece terazi burcundayken Jüpiter de 2 derece koç burcunda. Burada özellikle yine 2 ve 8 hattının hareketli olduğunu görüyoruz. Demek ki harcamalar konusunda bazı aksaklıklar ortaya çıkabilir. Özellikle Jüpiter 8. ayınızdayken kaynaklarınız ne kadar sağlanıyor olsa da çok daha büyük harcamalar yapmak, çok daha büyük risklere girmek, krizli durumlara çekilmek... Ee, üstünden kalkamayacağınız e, süreçlere kendinizi itmek gibi eğilimler olabilir. Lütfen bu süreçte harcamalarınızı gözden geçirin. Birilerine destek oluyorsanız kaldıramayacağınız yükün altına girmeyin. Ee, burada aşırı iyimser bir tutum sizi zora sokabilir. Ee, ilişkilerinizi bozabilir. O yüzden e, özellikle e, size gelen güzelliklerin kıymetini bilirken e, aynı oranda destekleri de ekleyebilirsiniz. Eşit bir şekilde göstermeye çalışın ki sonrasında sorun ve sıkıntı yaşamayın. Özellikle Jüpiter 8'den geçerken mali konularda da biraz iyimserlik getirebilir. 3 Ekim tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür, Terazi Burcu'nda retro harekete başlamıştı 2. evinizde ve Başak Burcu'na kadar geriledi. Şimdi ise tekrar burcunuzda düz seyrine başlıyor. Burada önemli kararlar almak, kendinizi gözden geçirmek ifade edilmesi gereken süreçler varsa bunları ifade etmek adına bir fırsat yakalayacaksınız. Özellikle Ekim ayının ilk 10 gününde e, halledilmesi gereken işlemlere başlanabilir, imzalar atılabilir, konuşmalar yapılabilir e, ve yeni kararlar alınabilir e, Ekim ayının 11'ine kadar. 9 Ekim tarihinde ise Plüto retrosu bitiyor. Plüto 26 derece olak burcunda düş başlıyor olacak. Ve e, sizin haritanızın 5. evinde. Burada özellikle geçtiğimiz aylarda Plüto Retrosu ile beraber aşk, ilişkiler, çocuklar, yaratıcı girişimler, hayattan tat ve keyif almaya dair konularda bir içe dönüş yaşamış olabilirsiniz. Ee, belki geçmişten gelen bir aşk hikayesi, belki çocuklarınızla alakalı zorlandığınız alanlar, belki hayattan tat almak, keyif almak noktasında yaşadığınız sorunlar, aslında bu alanda neyi değiştirmelisiniz, hangi konuda daha net olmalısınız, bunları size öğretmeye çalıştım. Ve bu retro sürecinin bitimiyle beraber tabii ki hemen Ekim ayında çalışmayabilir, doğum haritalarınıza göre farklılık arz edecektir. Ancak bu alanda artık somut ve net adımlar atmak adına, sizi destekliyor olacak sistem. Plüto Retros'un bitimiyle beraber buradaki yoğun baskı üzerinizden kalkıyor demektir. 9 Ekim tarihinde aynı zamanda Koç burcunda bir Dolunay var. Bu Dolunay 16 derece Koç burcunda meydana gelecek. Ve sizin haritanızın 8. evinde yine 2 ve 8 hattının hareketli olduğunu görüyoruz. Ve bu Dolunay Şiron'la kavuşumda. 8. evdeki Şiron'la kavuşumda. Özellikle sağlık konusunda ile alakalı alanlarda bir takım problemler yaşayan başak burçları varsa, ameliyat, operasyon gündemi olan başak burçları varsa bilhassa, bu alanda doğru doktor bulunabilir, doğru teşhis konulabilir, şifa bulmak adına aslında bu donlay bir takım süreçleri netleştirecektir. Bununla beraber mali konularda yani kazancınız borcunuza denk gelmiyorsa, Mali konularda sıkıntılar yaşıyorsanız, sürekli krizlere çekildiğinizi düşünüyorsanız işte artık sizin de belki duruma el atmanız gerekebilir. Veya birinden göreceğiniz bir destekle, e, beklentiye girdiğiniz insanlar, insanlarla alakalı gündemlerle artık bu alanda krizleri çözmek adına netleşiyor olacaksınız. Donlay enerjileriyle birlikte e, sevgili Başak Burçları. 11 Ekim tarihinde Merkür tekrar retro harekete başladığı Terazi Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Terazi Burcu geçişiyle beraber bu mali konulardaki sıkıntıları çözmek adına bir takım gündemler yaratabilirsiniz. Ee, yeni para akışları için e, araştırmalar yapabilirsiniz. Bağlantılar kurmaya çalışabilirsiniz. Ee, daha çok bu konulara fokuslanıp düşünebilirsiniz açıkçası. Ve e, 12 Ekim tarihine geldiğimizde ise Oldukça e, farklı enerjiler aktif oluyor 12 Ekim tarihinde. E, çünkü Mars-Neptün karesi, Merkür-Jupiter karşıtlığı ve Güneş-Satürn üçgeni var. Bu noktada özellikle Mars-Neptün karesi ve Merkür-Jupiter karşıtlığı e, biraz kafalarımızı karıştıracak. E, özellikle ikili ilişkilerde yanılmalar, yanılmalar. E, Kanmalar, kandırılmalar, bir takım ortakla girişimler varsa bununla alakalı sorgulamalar, e, paranızı emanet etmiş olduğunuz alanlarla alakalı belirsizlikler sizi biraz yorabilir. Ancak bir taraftan da Güneş-Satürn üçgeni ile beraber e, güzel gelişmeler de var. Yeni iş bağlantıları, yeni bir düzen, yeni bir rutine de dahil olmaya başladığınız süreçlerden bahsediyoruz. E, tabii ki dereceler ve kişisel doğum haritasındaki farklılıklar önem arz ediyor burada. Buradaki yorumlar genel yorumlardır. her birinden her biriniz aynı oranda etkilenmeyeceksiniz elbette. 14 Ekim'le 19 Ekim arasında çok güzel gökyüzü etkileşimleri var. Venüs-Satürn üçgeni, Güneş-Mars üçgeni, Venüs-Mars üçgeni özellikle burada tutkulu, heyecanlı, tatlı başlangıçları tetikliyor olacak. Daha çok terazi burcu etkileşiminin yoğun olduğunu görüyoruz ikinci evinizde. Parasal konulara dair yeni fikirler, yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. Bu noktada özellikle yeni bir işe girme gündemi olan başak burçları varsa belki de güzel bir işe girebilirler, kazançlarını artırabilirler, ek gelir imkanı elde edebilirler. Bu bağlamda destekleniyor olacaksınız. Özellikle kariyer noktanızın tetiklendiğini görüyoruz ve durumun mali tablonuza da sirayetini gözlemleyebiliyoruz süreç itibariyle. Ancak 20 Ekim'de Güneş ve Venüs'ün ile kareleri var. İşte bu kare açılar sizi biraz yorup zorlayabilir. Özellikle risk aldıysanız, mali konularda bir takım spekülatif yatırımlarınız varsa bunlarla alakalı sınavlar verebilirsiniz veya kazançlarınız arttı diye Hani bu parayı buraya koyayım 1'e 5ş kazanayım şeklinde bir risk alma eğilimi gelebilir sakın ha Çünkü belli bir istikrarda ilerleyebiliyor olmanız gerekiyor. Plüto orada size ufak riskler alma noktasına terkinler verebilir veya spekülatif durumlara çekebilir size. Burada tabi ufak çaplı krizler yaşanabilir. Tabi aşk hayatınız cinsellik ve çocuklarla alakalı da bu tarz gündemlerin yaşanma ihtimali söz konusu açıkçası. Evet 23 Ekim tarihinde Satürn retrosu bitiyor müjde. Satürn retrosu gerçekten hepimiz ciddi anlamda zorladı. Çünkü Satürn zamanın ve karmanın gezegeni. Retro olduğu zaman bu etkiler misliyle karşımıza çıkıyor. Satürn 18 derece kova burcunda tekrar düz seyrine başlıyor olacak. Burada özellikle 6. ev konularında iş hayatınız, çalışanlarınız, Ekibiniz, kurmuş olduğunuz düzen, sağlığınız, gündelik rutinlerinizle alakalı bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Belki ofis arkadaşlarınızla çatıştınız, belki bir takım sağlık problemleri yaşadınız. Yeni bir düzen oluşturma noktasına zorlanmalar söz konusu olmuş olabilir. Şimdi ise bu alanda artık daha sorumluluklarını bilir vaziyette, daha ciddi bir şekilde ilerlemek kıymetli olacak gibi gözüküyor açıkçası. 23 Ekim'de aynı zamanda Venüs'ün ve Güneş'in akrep burcu geçişiyle beraber enerjiler biraz daha akrep temalarına geçmeye başlayacak. Yani 3. evinize biraz daha iletişim, zihinsel potansiyel yakın çevre ilişkileri ön plana çıkacaktır. 25 Ekim tarihinde akrep burcunda parçalı bir güneş tutulması yaşayacağız. 1 derece akrep burcunda meydana gelecek olan bu güneş tutulması ile beraber... Yeni kararlar, yeni haberler, yeni gündemler, yeni yollar ve yolculuklar açılıyor siz sevgili Başak Burçları için. Tabi bu etki çok kadersel yaşanacaktır. Venüs'ün ve Güney düğümünün yönünde olan bu tutulmayla beraber belki birçok Başak Burcu için yeni ticari girişimler ve anlaşmalar, belki yeni aşklar gündeme gelebilir. Keza araç almak, kadersel anlamda bir takım tanışmalar yaşamak da süreçte mümkün gibi gözüküyor. 27 Ekim tarihinde ise Retro Jüpiter Balık Burcuna geçecek. Biliyorsunuz Mayıs ayında Jüpiter Koç Burcu geçişine başlamıştı ee, ve tekrar Retro harekete başladı ve e, şimdi yıl sonuna kadar Jüpiter birkaç derece Balık Burcunda gerileyecek. Burada tabii özellikle Jüpiter'in Koç burcuna geçmeden önceki süreçlerini gözden geçirmek lazım. Bilansı Nisan ayı gibi neler yaşıyorduk, hangi alanda ne gibi fırsatlarımız vardı, ortaklıklar, evlilikler ve ikili ilişkiler alanında hangi fırsatları kaçırdık. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tekrar ikinci bir şans elde etme imkanı yakalayabiliriz. E, bu bağlamda bakıldığı zaman ve e, buradaki çözüm yollarını, buradaki kaçırılan fırsatları yeniden değerlendirip belki de ikinci bir şans elde etme imkanı yakalayabiliriz. 27 Ekim tarihinde Merkür-Pürütok karesi etkin. E, Merkür-Pürütok kareleri tabii biraz iletişimde sert olduğumuz. Çok keskin kararlar alma eğiliminde olduğumuz bir süreci işaret ediyor. Burada özellikle mali konularda risk almamaya özen gösterin. Süreçte 5. ev ve 2. ev sizi risk almaya zorlayacak gibi gözüküyor. Burada biraz daha keskin, biraz daha net, biraz daha korkusuz davranabilirsiniz. Ancak bu durum zarar gösterebilir. O yüzden harcamalarınıza dikkat edin, yatırımlarınızı tekrar gözden geçirin derim ben bu süreç itibariyle. 29 Ekim tarihinde Merkür'ün de Krep Burcu'na geçmesiyle beraber artık biraz daha 3. ev konularında aktivasyonlar yaşıyorsunuz. İletişim trafiğiniz hızlanıyor, yakın çevre ilişkilerinize daha çok odaklanıyorsunuz. Yeni görüşmeler, tanışmalar gündemde olacaktır. Ve ayın sonunda bu ayın en önemli gündemlerinden bir diğeri, Mars retrosu başlıyor. Meşhur Mars retrosu geldi, çattı. Mars biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda ikizler burcuna geçti ve Mart 2023'e kadar da ikizler burcunda kalacak. Mars'ın 25 derece ikizler burcuna kadar ilerlemişken gerilemeye başlaması özellikle haritanızın tepe noktasında bir durağan döneme giriş yapacağınızı gösteriyor sevgili Başak Burçları. Kariyeriniz, gelecekle alakalı atacağınız adımlar, önünüzdeki süreçlere dair bir değerlendirme dönemine giriyorsunuz. Eğlensel enerjileri özellikle Ekim sonuna kadar halletmek önemli olacaktır. Burada kariyerle alakalı yeni girişimler, yeni oluşumlar, yeni adımlar dikkat çekiyor ancak... Bence oturup düşünmek, değerlendirme yapmak, süreçleri gözden geçirmek çok daha faydalı retro süreçlerinde özellikle. Burada rekabet ortamlarına girmek sizi yorabilir. Çok fazla çaba sarf ettiğimiz halde Mars retrosunda yeterli efor ortaya çıkaramayabilir veya karşılığını alamayabiliriz. O yüzden bir içe dönüş süreci çok daha etkili olacaktır çalışmalarınızı gözden geçirmek adına ki yıl sonuna kadar da bu retro etkili olacak sevgili Başak Burçlara. Evet, Ekim ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli, güzel bir ay olur sizler için. Kanala abone olan, videoyu beğenen, yorum yapan, paylaşan beni, Instagram hesabımdan takip eden ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Sevgiler.